Geriden destek, Feyyaz'dan geldi. Kaleye, yerden sert vuruş ve topağalara gidiyor. Üçüncü dakika, topağalara gidiyor. Ömer'e bir kez daha Serkan, Ömer paslaşması. Arka direkte topağalara gidiyor. Kemal Güleş, <gülüyor> Feyyaz. Güzel bir pas, Ömer plase vuruş ve topağalara gidiyor. On üçüncü dakika, Bibi Luri atak devam edecek. Sert vuruş ve mükemmel bir gol. Bu kez kaptan Serkan Dereli sahneye çıkıyor. Feyyaz'ın yerden pası. <Gülüyor> Feyyaz, güzel bir pas ve beşinci gol geliyor. <Gülüyor> Serkan Dereli <Gülüyor> pas yapıyor milli takımımız. Ömer, Ömer vuruşu yaptı ve top ağlara gidiyor. Altıncı gol geldi, 24 dakika. ve Rüstem, Rüstem verdi pasını, Ömer pas ve mükemmel bir gol. Harika paslaşmaların ardından Serkan Deren'i de ettirik yapıyor. Ömer Güler yüz topu aldı, verdi pasını, bir sert vuruş daha ve mükemmel bir gol daha geliyor. Okan Şahiner bu kez o saniye çıkıyor. Ve üçüncü dakika sert vuruş, Bibi Luri çaresiz ve topağalarla buluşuyor. Korkmaz ve Fatih Şentürk ikilisi var. Ömer vuruşu yaptı ve topağalara gidiyor. Dokuzuncu gol. Ömer kendisinin dördüncü milli takımımızın dokuzuncu golünü atıyor. Momulatze kaptırıyor Fatih'ten pas. Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Fatih sokuldu, Fatih kontrol etti. Fatih vuruşu yaptı ve topağlara gidiyor gol. 10-0 oluyor. 47. dakika Fatih Şentürk. Golün ardından...